Burada bizden küp kök 27 çarpı a kare çarpı b üzeri 5 çarpı c üzeri 3 ifadesini en sade haliyle yazmamız istenmiş. Böyle bir ifadeyi çarpanlarına ayırmak için parça parça incelememiz gerekir. Amacımız bu parçaları küp kökün dışına çıkarmak. Ama bilmeliyiz ki ya da biliyoruz ki sadece tam küp olan ifadeler küp kök dışına çıkabilir, tam küp olmayanları ise küp kökün içinde bırakmamız gerekiyor. Elimizdeki ifadede 27'nin tam küp bir ifade olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Fark etmediyseniz asal çarpanlarını ayırma yöntemiyle 27'yi çarpanlarına ayıralım. 27 eşittir 3 çarpı 9. da eşittir 3 çarpı 3. Yani 27 eşittir 3 çarpı 3 çarpı 3. Ya da tam olarak 3 üzeri 3 de diyebiliriz. 3'ün küpü. Şimdi elimizdeki ifadede 27 yerine 3 üzeri 3 yazalım. Sırada a üzeri 2 ifadesi var. a üzeri 2 ifadesi bir tam küp olmadığı için onu kök içinde bırakmak zorundayız. b üzeri 5 ifadesine bakacak olursak, kendi başına bir tam küp olmadığını görüyoruz. Ama bu ifadenin içinde bir tam küp bulmak için çarpanlarını ayırabiliriz. Yani b üzeri 5 eşittir b üzeri 3 çarpı b üzeri 2 eşitliğini yakalayabiliriz. Tam olarak ayırmak istersek, b üzeri 5 eşittir, b çarpı b çarpı b çarpı b çarpı b, çarpı b şeklinde yazılır. İlk 3 çarpan bize b üzeri 3'ü gösteriyor. Arkasından b üzeri 2 çarpanı geliyor. Sonuç olarak, b üzeri 5 ifadesini b üzeri 3 ve b üzeri 2 olacak şekilde çarpanlarına ayırdık. Elimizde c üzeri 3 ifadesi kaldı ve açıkça görülüyor ki bu bir tam küp. c'nin üçüncü kuvveti, yani c'nin küpü diyebiliriz. c üzeri 3'ü de diğer çarpanların yanına yazdığımızda geriye sadece küp kök işareti kalıyor. Üstü ve köklü sayıların özelliklerini hatırlarsak, bütün ifadenin küp kökünü almak çarpanların tek tek küp köklerini alıp birbirleriyle çarpmakla aynı şeyi ifade eder. Yani biz çarpanları ayrı ayrı da küp kökler içine alabiliriz. Yani küp kök içinde 3 üzeri 3 çarpı küp kök içinde b üzeri 3 çarpı küp kök içinde c üzeri 3 şeklinde ifade edilebilir a üzeri 2, b üzeri 2 ikilisini birbirinden ayırmayacağım çünkü bu ikiliyi zaten küp kök dışına çıkaramayız. Aslında bu ifadeyi küp kök içinde a üzeri 2 çarpı küp kök içinde b üzeri 2 şeklinde de yazabilirdik. Ama böyle yazmakta çarpanları küp kök dışına çıkarmaz. Şimdi kalan çarpanları tek tek incelersek, küp kök içinde 3 üzeri 3 veya küp kök 27. Küp kökün dışına 3 olarak çıkar. Küp kök içinde b üzeri 3 ifadesi de küp kökün dışına b olarak çıkar. Küp kök içinde c üzeri 3 ifadesi de küp kökün dışına c olarak çıkacak. Sonuçta ifadeyi 3 çarpı b çarpı c çarpı küp kök içinde a üzeri 2 çarpı b üzeri 2 şekline getirmiş olduk ve sonucu bulduk. Ama daha önce bahsettiğim bir konuya tekrar değinmek istiyorum. Üslü sayıların özelliklerinden bildiğimiz gibi 3 üzeri 3 çarpı b üzeri 3 çarpı c üzeri 3 ifadesini 3bc üzeri 3 şeklinde de yazabiliriz. Yani üssü aynı olan sayılarda ve ifadelerde sayıların önce kuvvetini alıp sonra çarpmakla önce çarpıp sonra kuvvetini almak bizi aynı sonuca ulaştırıyor. O halde ifadeyi küp kök içinde 3bc'nin küpü çarpı küp kök içinde a karesi şeklinde de yazabiliriz. Bu yazımda aynı şekilde bizi 3 çarpı b çarpı c çarpı küp kök içinde a üzeri 2 çarpı b üzeri 2 sonucuna ulaştırır. İfadeyi iki şekilde de inceleyebiliriz ama unutmayın ki önemli olan doğru sonuca ulaşabilmek.